dana dana la ye o bastan diyor dana lan ne Allah <gülüyor> Ne yapıyorsun Şş, oğlum çocuk sen? Çocuk uyuyor çocuk. Eee eee eee uy ya bro. 6 tane pil oldu. dört tane daha lazım. Ro <gülüyor>